Ben gitmişindir diyorum ben kendimce. Ay küçük yaşam küçük, gencal gelmiyor. Kızım, doğru mu? 9 yaşına gitmişsindir belki diyorum. Seslenmem diyor. Gelir mi sanıyorsun siz? Ben yok, akıl var benimle Doğma büyüme, badınlarlı mısın Azize nana? Kaç kardeşsin? Annen, baban neler yaptınız? Anlatır mısın bize? Anladım. Yere dabağımız vardı. İşte orada derya var dedik. Bu zaman geldi. Bunlar da bu su yigin geldi bura. 25 seneden anlıyormuştur su gelirdi. Su yoktu bunlar da. Ev köllerden getir harcandık. İçmeğe de bir kufra vardı. Aşağıda çayın içinde kuyruğa vardı. Oradan getirdik eşeğinden. Geçtirdik. Seneklerden sardık. Senin şey yiyen yok. Çocukken mi? Haa küçücüyken. Uyudan bakır su çıkardık da çeneklere, örgatlara uya geldik. Hiç okula gittin mi ya Zenene'm? Hiç gitmedim yavrum. Okulum neyini bilmiyor. Kaç kardeştiniz? Altı kardeştik biz de. Hepimiz buralı değil. Birisi burada öldü kızım. Benim kendi kardeşim Can kardeşim üçücük biz. Ana baba bir üçücük. Birisi anamdan üç yaşında kaldı. Biz de altı yaşında kaldık, ben de dokuz yaşında kalmışım, üç yaşı aramız vardı. Baba birkaç kere mi evlendi? Babam evvel evlenmiş, sonunda ana ölünce muhakkak evlenecek, bize kim bakacak? Babam zengin yenge zengin olsa kıymetim var, karı olmayı cebde. Marlar, çok, iller işliyor, otak gelmiyor ya yavrum. Kaç yaşında evlendin Azize nenem? Ben ha. E belki 19, 20 yaşlarına varmışındır kızım. Babam satmaya güven olmazdı. Neden mi? Ben çevirdim ortalığı. Hiç Nasıl evlendin? Dedemi nerede gördün? Sen mi gördün, o mu seni gördü? Nasıl evlendiniz? Ben ha? Ana, istediyor öyle kendi evlen mi var? İstedirler, düğün yaparlar, çalgı çalarlar orada. Ha. Nasıl oldu düğünün? E düğün öyle oldu hii, çalgıyla. Belgiyle bindirdiler, hindi arabalara biniyo. Senle atıla mı gelin geldin? geldi? Atıla. Atıla geldim, kızcağızı. Kaç tane çocuğun oldu Azize nene? Yavrucuğum, sekiz çocuk doğdu. Maşallah. İkisi var dünyada. Öldü, öldü, bu ikisi yaşadı. Doğduktan sonra mı öldü? Ya üçü evvel öldü. Bir, bir sürü, iki öldü. Ondan kere. Bunlar oldu. Bunların adından bir istav oldu, o da öldü. İki oğlum mu var şimdi? İki oğlum var Allah'a emanet. E şimdi, kızlar bakıyor dediydin, gelinler bakıyor mu sana? Bakmamışan mı gene? Ben öyle atsam da onları yere Demin Ya onlar dediğine bakma sen. Demin öyle demiyordun Hadi hı? lan hadi. Onları ben... Evimizden bir çöpü geçirecek altına alır ver alır. Nişanı asmak bazi dedi. Ne kadar içersen işledi de dedim ben onlarda ama etmedi lan varın. Ama kendin bir şeyini bir şeyin Bak zanniyi. bu da şahit hepsi. Topasın bir şeyini bir şeyini ziyar şeyin, Gel etmedi bunu demem. Acarsın. Bilmem ha hani, neden Dedemle neler yaptınız evlendikten sonra ne işlerle uğraştınız? Ne işler? Kasaba vardı ne belli. Kasabada çalışırlardı kız. Bir ay, iki ay durarlardı. Bir ay da gelmezlerdi. Ne yaparlardı orada? Ark kazarlarmış, bağ çaparlarlarmış, iyi görülen işlerden işledirler. Bu vardı ne yapar gençlerdi. kasabaya, çalışmaya. Askere gitmiş miydi evlendiği? Gitti geldi. Evlendikten sonra mı gitti? Ya aa, evlenmeden gitti. Hmm, evlenmeden gitti. E, ne hmm. zaman oldu vefat edeli dedem? Yirmi iki sene oluyor yavrum. Düz geldi mi yirmi iki Nasıl da iyi geçiniyor muydunuz Bir deden? geçiniyorduk aç. Hiç dövüşmez miydiniz? Dövüşürsek artık orada olmayız. Hemen açtık mı dövüşecek? Açtık da karı şeyde. Şesten mevlesin onu gider. Şesten mevlesin. Ya, değil mi diyor canım ana değil yani, yani, Dövüşmeden yani. olur mu canım değil ha, mi? Dövüştüğün zaman da olur. Da, tuzu biberi dövüşeceksin tabi. Ha tabi tabi. Deden bir sertti sen mi? Azıcık sen sertmişin gibi geliyor bana. Öyle miydin? Öyle bilirsin sonra onun anacından bilirmez erken. Etmez miydin? Etmezdim ya yavrum. Başkaları Bak, yokken idim. Bak öyle edemedim, yabana gittim ya bana. Sen onu erkek diye eşyağa bindirsin. Eşyakta indi de benim üç tane kaburgamı kurdu burada. Dedem, dövmüyordu seni. Arkamızda insanlar gelir, seni bir ederler. Benim o eşya diyorum ben. Karısın sen illa ne diyorum. Kötü mü bu? Ya. Eşya bindi de ben, Bir o ünledi. Ben önümde giden eşyaktan o kadar ünlü eşya bindi de ben. Bir taş attı orada. Çok ayıp etmiş. Üç tane yem böyle bıkıldı. İnanmıyor musun Örtü Örtük o zaman artık geldik. Geber tepe tepe gömeceksin. Saatildi benim adam. Babam şart dedi anne. Babam şart olmasa ben o adamına durmazdım. Babamın şartından korkardım. Gidemezdin baba evine de. Ya. Babam bir şarttı ki. Hiç düzelmedi mi sonra? Ya enerji. Öyle bakıyorsun sen ya hiç çocuklara tamam diyemem. Böyle bakıyorsun sen bir. Niye de gençle ben somisteyim istiyorum baba ne diyom. Böylesi daha iyi değil mi ama? Böylesi şey olmamı? Değil mi? Bak be gel hadi. Bir ye tokuan da ne? Hindi o mama kala bundi de ne. Kala indi adam ağlağın sözünden çıkmıyor olaycık görüyorum biliyorum değil mi? Gözünün içine bakıyorlar ee, bu, değil mi? İyi bu. İkincide iki başlamış. İyi yorsan iyi o mama kızım. Tabii. Yavaş yavaş çıkayağa. Taze tatlı olur. Ee, i̇ki iki hiç birbirine girdiğine kerey o Şimdi ne yapıyorsun Azize nenem sen bağ gidiyor mu? Bamiye bile ekiyor musun? Kıscağızım Bamiye mu? ekiyordum bile. Ekmedim herhalde. Yörle eşeğimin ip de gidiyormuşum değil mi? Eşeğimin saldırdım, verirdim bedafa kullanamayacağım diye. Eşekle mi gidiyordun hep? Bu Böyle eşek yok da Bamiye de ekmedim. Bağ var orada yolun üstüne giderken örtüka giderken. Gelinler baksın, gelinler işlesin gari. Onların çok mülkü ekmezler. Gelin aldırtalar. Çok mu mülkü? Yarım dörümcük bamya tağlası var. Ona bamiyakini de yiyin dedim. Ben ulazım demene sürdürürdüm. Ekmeği olan mı? Ekmeği olan. İşte diyorsun o, ya. Biz, biz onca da gireceğiz mora. Yarım dörüme. E ne diyeceksin? Güven ol direkt içine. Acar işte, tembeliz diyorsun. Şimdiki nesil tembel yanmıyoruz biz. Hazır olacak bize, gelecek önümüze yiyeceğiz. E <gülüyor> yit... İslersin, o kanun değil de istersin canım. Orada kokusan kalkın, indi gelmezsin. Çalışmadık lan ki, orada kokusan bir şey gelmiyor mi yanına? İlla çalışacaktır onlar. Yokdu onlar da yolda bakarası, aldılar. Benim oğlanın de bir şey yok. Biz fakir olan adam. okul kardeşti benim adam. Okul kardeşten bize ne değdi, bir şey değmedi. Toz topa bir dönem niye değmedi? Yokmuş ki önceden Aziz Enam, yok. yok. yok. Geç gelmedik bir evde. Hep bir arada yaşanıyormuş bir de önceden. Şimdi herkes ayrı ayrı evlerde. Ayrı ayrı. Eşkiye ayırıyorlar. Evinin herkes kendisi var O zaman öyle mi vardı? Biliyorum iyi bak bir. Hacı'ya falan gittin mi sen Hazine? Gidemedim yavrucuğum yokluğun semeresine. Fakırızdık fakır. Adam da civarayı bekliyordu. Hapı bek atıyordu. İş işmezdin de. İşte civarayla hapı bek atardı. Gitmedi bize para, gitmedi yavrum. Parayı hiç dümdüz bağımız yoktu, Bağdan kalkıyor devreli. Şimdi bağlar çoğun beni de bir ben Öyle. Ay kısacazım, idare zor. zor. Zor. E şimdi nasıl geçiyor zamanın? İşlerini işleyebiliyor mu evlerini? Konak biliyor bana yine. Allah bereket besin, Allah razı olsun. 500 kaynağı veriyor ilk ayda. O da bana iki yokuz canım. İşler. <gülüyor> Evlerin içini işleyebilir işleyebiliyor mu kendi? Evimde ne iş olacak benim bir koca kadın? Olmayı besin. Olmayı besin kızcanım her ne işim olacak benim? Getirsin gelin emeğini getirsin evin işleyi vesin, işliyor mu? İşler de ben buyum ben bana daha evet. yüzü. Kendi işler. Ona bile evin neteleri. Herkes kendi diyor. işini işlesin canım beni kim Evet oba. <gülüyor> kendi kendine baksın da ben ahenen başka isim. Doğru değil mi? Maşallahın yani, var Hazreti nenem. Kaşası. Maşallah olmadı. Anam, İyi böyle kısaca. Bir ben değil mi? Herkes öyle. Ne diyeceksin şimdiki nesile? Çok tembel. Ee, hiç böyle çalışmıyorlar, hazır istiyorlar. Ne söylersin? Bir şey demesin. Herkes kazansın da yiyorsun. Ben işleyim. Orada bana ne De mi? Bana ne değil mi? Ee, ne? Aklı var, başı var. Hiç. Evet. Ne söyleyeyim ben herkesi? Birinin bir oğlu var, birinin de bir kızı var benim geldim. Şimdi bir de yenge var. Neye? Üdüttüğü e. oğlanı. Onun da iki oğlu var. E ben ne bunları evinin evini, malının malını, içini, malını, ne malını, ben bunu bantarsın? tanırsın. Kazansınlar da işine. Ben kendim ettim, kendim çalıştım onlar e, da e, çalışsın. Bu evi de yoklukla yaptık da bak böyle ev olur mu? Hindikiler bunu beğenmez. Eee, inanmıyorum öyle dedim mi? Bunlar girerler mi? Gelir mi girer? Bunlar. Hiç yok bunlar. Ağzına sağlık Azize nenem. Anladım diyorum ya böyle yavrucuğum, böyle. Benim adam bekeydi, bek sert dedi. Hmm. Onu dedin ikisiyle, bak. Sen daha mı sert, öyle gibi geldi bana? Ya sen kız, daha sertmişin gibi ya geldi. Ya kız, hadi gelinmişsin sen. Ben sert miyim kız? Ona bakınca. Kocaman gelin ne diyor bu bek bilmez ha kocaman gelin. Ne diyor? E gene babam kalmamış arkaya diyor. Neden? E korkuyor ondan. İyi ki önden ölmüş mü diyor? Önden ona? ölmüş demesin istiyor o. Tabii canım erkek bir gibi olacak. Karı bir şey taşırıyor, yiyse yiyemezse yatak olarak. Acıktı mı açsın dolabı, çıkasın et bak, iyisin. Öyle, adam var kaldı mı öyle oldu? Ee, adamla ne işlesin? Evlenirdi gari, ne yapacak dedem? Karım o var ortakta, da evlenecek? E ee, baban evlenmiş ya, o da evlenmedi. E ee, o babam gülülde hala kendi geliyormuş kocuğa. E, ee, hindekiler gelmiyor mu? Gelmiyor, bunlar da. İlerinin köyünde gidiyor mu bilmem ben, bunlar da Baban dokuz tane karı mı almış? Aya. 9 yaşında çocuk ya oynar 9 kardeşlerdi ya bunu. Dedem de evlenirdi. Sen, e, sen ölseydin o evlenirdi. Evlenemezdi ya bunu. Evlenemez. Evlenme, Evlenme diye ten behmettin. Sakın Ay, ya, üstüne. Sen, beni üstüne. Ya gelin mi? Sen bana koca kadın diyorsun. No. Böyle arkada kal, sen sen arkada kalma. Ben kalmayan herkes, sen kal arkaya dizi, no. O kadar sevmiş ama seni. Aa, sen sert gidiyordun ama. Çok olsun öyle diyorsun. Yalan söylemiyorum. Evet. Arkaya sen kal, benim gözden diyorsun. Bana kim bakacak diyorsun. Yine de çok seviyormuş seni. Bakardı bakardı, Allah'a olsun. Kötü olsa Biliyoruz da iyiydi. Öyle. İyiydi, iyiydi. He Sağ bana... ol, ağzına sağlık Azize nenem. İyi böyledi kardeşim. Ama bir arada o kadar dövüş çöküş olur değil mi? Tabi tabi. Bir olmak, tokusu bir arada. Yani, i̇yi. olur mu öyle hiç? Ha, ha. Dadı olmaz Her zaman ondan. iyi, her zaman iyi olsa olmaz. o zaman olmaz. İyinin duymetini bilmez, arada bir öyle olacak. Tabi tabi. Şükür ama çok iyisin yine hmm. maşallah. İyiyim Allah'a şükürler. İyicin diyorlar, herkes beni öyle diyor. <gülüyor> Unuyasın da iyisin diyorlar. Herkes bu köyde bin dört gitsin, beni bilen de. Neyisin sen neyisin sen neyisin? İyi mal yavrucuğum Ecel'in öyle iyi, iyi gibi de Ecel'in yavrum. Yaşımdan bir Ecel'in yaşımdan geçti, vakit geçti. Elim ayağım tutmuyor kızcağızım. Bizlerin tutmuyor ee... Selenem.